Sana sarılınca sanki içimde kelebekler uçuyor Sana bakınca gözlerim acıyor her yanım yanıyor Ne olur gitme biraz daha yanımda kal Yaşayamam bilirsin sen beni ben hiç yalnız başıma kalamam Gittin bir sağanak yağmur başladı kalbimde Matem var bir zamanlar bayram yeri olan gönlümde Sensizliğe ve bu evdeki sessizliğe alışırım sandım yanıldım Ben bu hayatta hep hata yaptım Yalnız kaldım, yalnız büyüdüm ve belki yalnız öleceğim ama Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmamayı öğreneceğim Seni severdim harbiden sevdim ama geçti o günler kötü günler Doğrudur şimdi önümde daha kötü günler var Beceremiyorum artık eskiz gibi yazıp çizmeyi İsterdim son bir kez de olsa o gözlerini görmeyi ama Hepsi kötü bir kabustu ve geçip gitti Zaten kim haddinden fazla değer verdiysem gitti sarınca, Geçer sandım, geçer sandım sana sandım Sana bağlanacağım Düşmem sandım Düşmem sandım Her yanım yarım yarım Kalp benim darmadım Sana sarılacağım Geçer sandım Geçer sandım Sana inanacağım Biter sandım Biter sandım Sana bağlanacağım Düşmem sandım Düşmem sandım Yerlerim de gelmezsin adım gibi bilirim Geceler şahidim arkandan hıçkırarak ağladım Allah şahidim dualarım da sen vardır Aman ya şahidim sokakları seni düşünerek dolaştım Yüzüne bakıp huzuru bulmuşken kayıp gittin elimden Sadece baktım arkandan giderken bir şey gelmedi elimden Bağırırım dört bir yana neden ulan neden Bütün sevdiklerim bir bir gidiyor söyleyin neden Konuşamam boğazım düğümlenir gizlice ağlarım Bıktım haksızla uğramaktan, bıktım yenilmekten Gözlerimden yaşlar damlar da yok ki bir değeri Beni hiç birini çok sevmekten Yaşattığını yaşa ama yaşadığımı yaşama zor aşama Bakma ağladığıma düzelirim yakında Güzel günler pek yakında tutunurum bir şekilde yaşama Aklını yorma alışırım ben sensiz yaşamaya da sandım sana bağlanacağım, düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanıyorum yarım, yarım kalbinin bile darmadım sana sarılacağım. Geçer sandım, geçer sandım sana inanacağım. Biter sandım, biter sandım sana bağlanacağım. I'm okay.